Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte piyasadan topladığımız 6 tane iPhone modeline ve hepsinin ikinci el olma özelliği var bu arada hız testi, kamera testi, oyun testi gibi çeşitli şeyler yapacağız Şimdi elimizde ne var? Direkt başlayalım. Bir adet iPhone 10 var. Bir adet iPhone 10R var. Bir adet iPhone 7'miz var. Bir adet iPhone 11'simiz var. Bir adet iPhone 8'imiz var. Bir adet de iPhone 11 Pro'muz var. Şimdi arkadaşlar önce şunu bir söylemek lazım. Bu bizim piyasadan ele geçirdiğimiz tamamen tesadüfi ömürlü cihazlar. Fakat bu videomuzdan ortaya çıkan sonuçları az da olsa çok da olsa kullanılmış ve görece yıpranmış cihazların işte bu dönemde tercih edildiğinde fiyatları nedeniyle tabii ki de ortaya nasıl bir sonuç çıkabilir? sizlere sunmak istiyorum şimdi ilk olarak hangi testi yapacağız tabii ki de açılış testi Ha bu arada açılış testine geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar bu video bir karşılaştırma videosu değildir çıkan sonuçların her biri cihazın kendisiyle ilgilidir şimdi gelin isterseniz açılış testimizle başlayalım Telefonların açılış testini yaptığımızda sonuç biraz şaşırtıcı oldu arkadaşlar. Birinciliği iPhone 8 göğüslerken sonunculukta iPhone 10R'ye nasip oldu. Şimdi isterseniz gelin bir de bu cihazlar bizim belirlediğimiz uygulamaları ne kadar sürede açacaklar bir de ona bakalım. Yani hız testimiz aslında devam ediyor. Evet şimdi geldik ikinci el telefonlarımızın hız testi Fasten'a. Hız testinde arkadaşlar bildiğiniz gibi pek çok uygulamayı açıp açıp kapatıyoruz. Daha sonra ortaya sonuçlar çıkıyor. Şimdi gelin başlayalım öncelikle. İlk olarak iPhone 8'i söyleyelim. Birinci tur burada 50.52 saniyede süreci tamamladı. iPhone 10 46.01 saniyede, iPhone 10s 44.88 saniyede, iPhone 10R 49.49 .49 saniye, iPhone 7 58.15 saniye, iPhone 11 Pro ise 44.73 saniyede bu maratonu tamamladılar. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman en hızlı açılan milisaniyelerle saniyelerle iPhone 11 Pro olarak görünüyor. Sıralamanın en gerisinde ise iPhone 7 bulunuyor arkadaşlar. Bu da yine ikinci el olma faktörü vesaire vesaire de hesap katılabilir Şimdi arkadaşlar uygulama testimizin sonuçlarını da gördük. Tabii ki de sırada oyun testimiz var. Bakalım oyun testinde ne gibi sonuçlar elde edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi telefonlarımızda birer tane oyun test edeceğiz. Test edeceğimiz oyun PUBG. İlk olarak iPhone 8'de başlıyoruz. Şarjımız %98 sıcaklığımız 32.2 derece. Toplam 15 dakikalık oyun performansının ardından iPhone 8'de şarjımız %86'ya sıcaklığımızda 38 dereceye çıktı. Şimdi arkadaşlar şunu bir hatırlayalım. Biz iPhone 8'in videosunu çekmiştik. O çektiğimiz videoda kullandığımız telefon sıfırdı. Ondaki test sonuçlarını görüyorsunuz. Şarjı %3 gitmiş. Sıcaklığı ise yaklaşık 5 derece kadar yükselmiş. Şimdi sıradaki test telefonumuz iPhone 11 Pro arkadaşlar. Şarjımız %100. Sıcaklığımız 31 derece. Bakalım bununla da bir 15-16 dakikalık bir oyun testine girelim. Finalde iPhone 11 Pro'muzun şarjında %2'lik bir eksilmeyle %98. Sıcaklığımızda ise 4.6 derecelik bir yükselme var. Yani 35.6. iPhone 11 Pro Pro'nun testini yaptığımızda şarjımız başlangıçta %79, sıcaklığımız 31.7 dereceyken yine 15 dakikalık test sonucunda sıfır cihazda da şarjımız %76, sıcaklığımız 36.3 derece çıkmış. Şimdi sıradaki cihazımız iPhone 10, başlangıçta şarjımız %98, sıcaklığımız 32.4. Yine 15-16 dakikalık bir oyun performansı testinin ardından iPhone 10'umuzda şarjımız %96'ya, sıcaklığımız ise 38.6 dereceye yükseliyor. Şimdi iPhone 10'u ilk inçiliyorum incelediğimizde arkadaşlar başlangıçta sıcaklık 26 dereceyken 33 dereceye yükselmiş pilimizde de yüzde üçlük bir kayıp olmuş. Sırada iPhone 10R var. iPhone 10R'de ise başlangıç şarjımız yüzde 97 sıcaklığımız 30.7 derece. Yine ortalama aynı sürelerde yaptığımız oyun testiniz sonucunda iPhone 10R'nin şarj yüzde 95'e, sıcaklığı ise yüzde 36.7 dereceye yükseliyor. Şimdi gelin bir de iPhone 10R'nin ilk haline bakalım. iPhone 10R'de ise Fortnite'da bir test yapmışız arkadaşlar. 10 dakika sürmüş. 10 Bataryamız %78'den %76'ya da 29.6 dereceden 36.9 dereceye yükselmiş Şimdi bir de şu iPhone 7'ye bakalım iPhone 7'mizin de şarjı %100 sıcaklığı 31.7 derece başlangıçta Yine 15-16-17 dakikalık bir oyun testinin ardından Şarjımızda %11'lik bir kayıp oluyor %89'a iniyor Sıcaklığımızda ise yaklaşık 8 derecelik bir yükselme var Yani 39 derece iPhone 7'de ise oyundan önce sıcaklığımız 33 dereceyken Oyunun sonunda 40 dereceye yükselmiş Şarjımız ise %39'dan %30'a düşmüş. Geldik iPhone XS'e arkadaşlar. Bu iPhone 10s'imizin de şarjı %93, sıcaklığı 31.7. Oyun testimizin sonunda şarjımız %92'ye düşerken sıcaklığımız 35.5 dereceye kadar yükseliyor. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim size. Biz tamamen piyasada random bulduğumuz cihazlarla şu anda bu testleri yapıyoruz. Bunlar bizim denk geldiğimiz ikinci ev cihazlar. Ha siz gidip bir tane ikinci ev cihaz alırsınız, aynı sonuçlarla karşılaşırsınız. Bunun nedenini de anladığımızı düşünüyorum. iPhone XS'in testini yaptığımız zaman da yine 10 dakika çiz arkadaşlar. Sıcaklığımız 32.5 dereceden 36.8 dereceye yükselmiş. Filimizde ise %3'lük bir kayıp olmuş. Şimdi gelin isterseniz bir de artık şunların kameralarına bakalım. Ya burada kameralarla ilgili şunu söylemem lazım. Hani kamerasının lensinde çizik yoksa çok kirli değilse çok performansının değişebilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu kamera testini bu anlamda değerlendirmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba şu anda sesimi iPhone 7 üstünden duymaktasınız. Bu duyduğunuz ses de iPhone 8'in mikrofonu. Şu anda da sesimi iPhone 10 üzerinden duymaktasınız. Şu anda da iPhone 10 duymaktasınız sesimi. Şimdi sesimi duyduğunuz telefonda iPhone 10R. Şu anda duyduğunuz telefonda iPhone 11 Pro. Şimdi arkadaşlar her şey bitti. Artık çıkışa geliyoruz. Cihazların ikinci el fiyatlarını şu an ekrana yazdık. Yani gider de bir yerden ikinci el almak isterseniz alacağınız fiyatlar orada yazıyor. Bana soracak olursanız çağdaş, sen bunlardan hangisini tercih ederdin diye. İşin açıkçası benim tercihim iPhone 10 veya XS yönünde olurdu. Yani işte biraz sizin kişisel şeylerinize kalıyor arkadaşlar. O yüzden hani son kararda siz yorumları yazın. Siz bu cihazlardan hangisini tercih ederdiniz. E bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca